Melody Rekord Ben Kadir ÇS Kizofren Part 2 yeah. Sorulamak isterken Hayatı görüştürüm sabret Deniz mavisi gözlere ve hayata ihanet Sonunu bilmeden bekle Yarınlar gibi kehanet Görmeden bilemezsin Tatmadan hisset Duygular bugünü Yarınlarında şizofren Ağlamak istek satırlar Bir nebze de sen özlesen Belki de kollarının Arasında yastığımı hissetsen Bilemiyorum sen ve ben Acaba neden Sarılırken duygulara Kalem az olsa yazar Deli birini hayal eder içinde seni seyreder susmak için bahane arar Kendini bir türlü kandıramaz Çok sever bu satırlar içerisinde ikimiz var Tuttum yine ellerinden Uçalım, bir salıncaç sallandırıp hayallere süzülelim Yıldızları bekleyelim, doğmasın ikimiz için Gözlerimden hayat yaptım, içinde kendimi düşledim İçimde kendimi düşledim Gözlerim içinden parti çıktım, bugün seni özlerken Sarılmak istediğin düşlerinle, hayalinle dans eden ben Tuttum den beni sen olan o derinliğe, boğulmak istemem her hayallerimiz gerçek Söz vermiştik bilir misin Yıldızlar altında biz Sarılıyor bedenler Gözlerimde düşlerin hayallerim alınıyorum Salın yanımda zemin Hayallerin atladığı bulutları düşün seni izlerken Gözlerimde hayallerim var Yanaklarından süzülürken Bir damla ama sen bir ben içerisinde ikimiz varken Özlem duygusunu bilmedim hayalinle alınırken Üçümcülerim... Bakılmadım biliyorum Belki de sizleri bıktırdım Saçma göre sözlerim Ben büyük bir aşığım Ben büyük bir aşığım Yalnız ya da değil Yürümeye devam etmelisin